Bu videoda, zümrüt yeşili bu çubuklarla gösterilen niceliği, ki her çubuk 1'e denk geliyor, bildiğimiz rakamlarla yani 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rakamlarıyla ifade etmeye çalışacağım. Nasıl yapacağım bunu? Önce bu çubukları onluk öbeklere ayırıp, burada kaç onluk olduğuna bakacağım. Sonra da, kalan birliklerimi sayacağım. Şimdi, bu çubukları, onluk öbeklere ayırmaya çalışalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Durun bir dakika, kafam karıştı. Baştan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Demek ki ilk onluk öbeğimiz buymuş. Onu kutu içine alayım ki onluk olduğu anlaşılsın. Onluk öbeklerden biri bu işte. Bakalım kaç tane onluk öbek çıkacak? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 8, 9, 10. İkinci onluk öbekte de buymuş demek ki. Burası da ikinci onluk öbekmiş. Bakalım daha kaç tane onluk çıkacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Üçüncü onluk öğimiz de bu. Bir tane daha çıkacak gibi. Bu, Üçüncü onluk öbeğimiz. Devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O halde bu da dördüncü onluk öbeğimiz oluyor. Dördüncü onluk öbekte bu. Kaç tane onluk oldu şimdi? Bu ilk onluğumuz. Burada da bir on var. Üçüncü on da bu. Bu da dördüncü onumuz. Yani... 10, artı 10, artı 10, artı 10. Veya hepsi birlikte, 1, 2, 3, 4. Tam 4 tane 10'a eşit. Ama daha işimiz bitmedi. Tüm sayı bu değil. Geri kalan, 1, 2. 2 tane birim var. Bu bir birlik, bu da başka bir birlik. O halde, 2 tane birim var. Yani burası, 2 tane 1'e eşit. Hatırlayın, her yeşil çubuğun bir rakamını temsil ettiğini söylemiştik. O zaman, sayının tamamı kaç olur? 4 tane 10. 1 10, 2 10, 3 10, 4 10, artı 2 tane 1. Yazıyorum, 4 tane 10, artı 2 tane 1. Peki bu neye eşittir? Alışkın olduğumuz sayı sistemini kullanırsak, bu sayıyı göstermenin bir yolu var. İlk basamak, birler basamağı. Mavi ile yazayım. Burası birler basamağı. Kaç tane birimiz olduğunu göstermek için, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 rakamlarından birini yazacağız buraya. İki tane birimiz var. Bir solundaki basamağı ise kaç tane onumuz olduğunu yazacağız. Buraya da kaç tane onumuz olduğunu yazıyoruz. Kaç tane onumuz olduğunu biliyoruz. 4 tane onumuz var. Yani bu sayıyı sayı sistemimizde böyle gösteriyoruz. Bu 4 tane 10 2 tane de 1 demek. Bu sayıyı 42 diye okuyoruz. Şöyle de düşünebilirsiniz. 4 tane 10, yani 10 artı 10, artı 10, artı 10, 40 yapar. Bunu göstermek için de sayı sistemimizi kullanıyoruz. İki tane de birimiz var. Neden böyle yazdım? Buradaki 4'ün 4 tane 10'u, yani 40'ı temsil ettiğini hatırlayalım diye. 4 kere 10, 40'tır çünkü. Harika!